Karşıdan Atatürk'ün Trabzon Haber Bülteni karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz. Tarık Haber Haber Bülteni başlıyor. Yaklaşık 21.49'a kadar bu ekranlarda. Günün üç önemli gelişmesi sizlerle. Çok halah gazetemi ona haber bülteni başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir taratacak olursak. Sosyal cepte yayınlayın. Sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber. Instagram ve Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Kırmaz, Type like, 73108, YouTube, Tarık Haber TV, Kırmız Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda da yayındayız. Değerli dostlar, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Şuanlı yayında yayındayız. Uptanlı yayın kanalımızı takip edilmemiz yere ulaşabilirsiniz. ekleyerken de standart şekilde ekralıp tarık haber gibi devre 3'te işte yayınlayız derdostlar. Star TV kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz ve Non Live'da yayındayız. Non Live kanalımız Tarık Haber TV'den plus'a ulaşabilirsiniz. Twitter özel medya odalarında yayınlayız derdi. Onlar Twitter kanallarımızda bekliyor olacaksınız. Değerli dostlar, haberimize <gülüyor> geçiyoruz 22.49'a kadar. Kan dolduran olay yaşanan iki kadın cesedi bulundu. Değerli izleyenler, kiliste dağlı alanda iki kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İşte kan dolduran haberin detaylı. Ana haber değerli dostlar devam ediyor. Hem kilise dağlık alanda delik iki kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nelerlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İşte kan donduran haberin detayları. Haber. Haber. Yaşam. Kan donduran olay. Dağlık alanda iki kadın cesedi bulundu. Kan donduran olay. Dağlık alanda iki kadın cesedi bulundu. Kiliste dağlık alanda iki kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İşte kan donduran haberin detayları. Kilisin Topdağ köyü yol kenarındaki boş arazide 100 metre arayla iki kadın cesedi bulundu. Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hayvan otlatan çoban, merkez ilçeye bağlı Topdağ, kefis, köyü yol kenarında 100 metre arayla boş arazide hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yol kenarında bir kadın cesedi ve yaklaşık 100 metre gerisinde bir kadının daha cesedini buldu. Ekipler, kadınların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı da inceleme yaptı. Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ya, ha. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Elazığ'da iki aile arasında kavga. Gaziantep'te katliam gibi kaza otobüs sabıkalı çıktı bir günlük evlilik için verilen kar ana haber haberültenimiz devam ediyor yaklaşık 22 49'a kadar diğer haberimize geçiyoruz ve baş başa değerli izleyenler Beşiktaş Fatih Karagümlü konuk ediyor kendiminde maçta şu an 19 dakikaanör ve maç e, şu an Wout Wargthorst'un golüyle şu an Beşiktaş 1-0 önde değerli izleyenler. Watch Vodafone Park'ta oynanıyor. Maçı artık kardeşler yönetiyor değerli izleyenler. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. plaj yılda plajlar boks ringine döndü değerli izleyenler. Çok sayıda kişi birbirine giretti. Kocaeli'nde Karamürsel, Kerpe ve Kandıra'daki sahiller adeta boks ringine döndü. Pazar günü yoğun kalabalığın olduğu plajlarda çıkan kavgalarda yumruk ve tekmeer havada uçuştu. Onlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülerdi. Haber. Haber. Güncel. Karamürsel... Kerpe ve Kandıra sahilleri boks ringine döndü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karamürsel, Kerpe ve Kandıra sahilleri boks ringine döndü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kocaeli'de Karamürsel, Kerpe ve Kandıra'daki sahiller adeta boks ringine döndü. Pazar günü yoğun kalabalığın olduğu plajlarda çıkan kavgalarda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli'de gün içerisinde farklı sahillerde çıkan kavgalar sahildeki vatandaşları tedirgin etti. Karamürsel'de iskele üzerinde çıkan kavgada, çok sayıda vatandaş birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bazı vatandaşlar iskeleden denize düştü. Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinin ise iki farklı noktasında kavga meydana geldi. Halk plajında çıkan kavgada bilinmeyen bir sebeple çok sayıda vatandaş kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle ayrıldı. Plajdaki kadının fotoğrafını çekince linç edilmek istendi. Kerpedeki diğer olay ise kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki kadının fotoğrafını çeken bir şahıs diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Farklı noktalarda gerçekleşen kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İllüya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ailemiz devam ediyor yaklaşık 22 49'a kadar kez facia yaşandı. Detaylar kahretti. 3 kişi tutuklandı. 35 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Şoförün ifadesi ortaya çıktı. Türkiye Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasap oldu. Otobüsün otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. 3 tutuklama geldi. Bugün Gaziantep ve Mardin'de yaşanan iki trafik kazası herkesi kahretti. Gaziantep'deki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanan şoku henüz atlatılamadan bir katliam gibi kazada Mardin'in Delik ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybederken Mardin'deki kazada 20 kişi vefat etti. Şehir olan polis Yahya Ergin'in için zelenli törende gözyaşları sel oldu aktığı Mardin'deki kazada iki tutuklama olurken Gaziantep'teki kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı, cezanla tutuklandı. Haber. Haber. Güncel. Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. 3 tutuklama. Treni patlayan tır kalabalığın arasına daldı. Ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamerada. Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. 3. Tutuklama Dün Gaziantep ve Mardin'de yaşanan iki trafik kazası herkesi kahretti. Gaziantep'teki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın çok henüz atlatılamadan bir katliam gibi kaza da Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybederken Mardin'deki kazada 20 kişi vefat etti. Şehit olan polis Yahya Ergin için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Mardin'deki kazada iki tutuklama olurken Gaziantep'teki kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı ve zanlı tutuklandı. Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği katliam gibi kazayla birlikte akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza herkesi yasa doldu. Detaylar ise kahretti. Son dakika, Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan iki tır şoförü tutuklandı. Mardin'in Derik ilçesi 3 yol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki sürücü, Sebbis ile bağlandıkları Derik Sulh ceza hakimliğince taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı. Gaziantep'teki kaza, 15 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep Nizip otoyolunun 18. kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı, A, muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı. Teci kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve muhabirler Muhammed Abdül... 2. kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye evri ve muhabirler Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrı Över dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan onun durumunun ağır olduğu, 12 kişinin de taburcu edildiği Tahrettin Koca da titlerden yaralı sayısı toplam 31 olmuştur onun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün insanlar seferber edilmiştir dedi. Sabaha kadar tüm tespitlerimizi yapacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu yaptığı açıklamada, iki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğünleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyici sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin dedi. Bakan Soylu'dan Açıklama Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında bir polisimiz şehit oldu. Sürcülerin sine yaralı, tedavi altındalar. İki sürücü de gözaltında dedi. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ağebi'nin ailesinin evine giderek başsallığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün gözaltına alınan sürücüsü Abdülkadir ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte otobüs şoförünün ilk ifadesi. Gaziantep'teki kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Meyn'in ilk ifadesi ortaya çıktı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren otobüs şoförü, seyir sırasında 400 100 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, otoyolda kaza vardı. Kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım dediği öğrenildi. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi, frene basıp basmadığını hatırlamıyorum. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren otobüs şoförü AM, yaklaşık 5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi. İstanbul'dan 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19.00 sıralarında hareket ettikleri otobüs ile Diyarbakır'a seyir halinde olduklarını, otobüsü diğer şoför arkadaşı ile kullandığını anlatan A.M. şöyle devam etti. Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Nola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. O yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 km hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B bulunmaktaydı. B'de ara ara istirahate çekildi ama en son tesislerde o da benimle beraber uyanıktı. Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığı 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum. Emniyet şeridinin hemen yanında bulunan birinci sağ şeritte ilerlediğini anlatan Veyha, şunları kaydetti. Tahminen 20-30 metre kala önümde kaza yapan araçları, ambulansı ve itfaiye aracını fark ettim. Bu araçları 20-30 metre kala görmüş olma nedenimi şu an açıklayamıyorum. Ancak yol biraz virajlıydı ve gittiğim şeritte hafif tepelik vardı. Belki de bu nedenle araçları ve kazayı görmemiş olabilirim. Ancak uykulu değildim ve yolda hatırladığım kadarıyla uyarı leyhası ve reflektör bulunmamaktaydı. Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptığımı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördü. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ve yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdi. Şoför A.M. kazaya engel olamadığı için çok pişman olduğunu da belirtti. Otobüs şoförü tutuklandı. Sorgu için ilçe jandarma komutanlığına gönderildi şoför AM'ye, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi hakimlikçe taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı. Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16 seyri taburcu edildi, 5 ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor. Gaziantep Valiliği, dün Tarsus Adana Gaziantep, tam otoyolunun nizik bölümünde... 5 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus adana Gaziantep tam otoyolunun nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibi ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var. 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyordu ifadeleri kullanıldı. Kazadan yaralı kurtulan kameraman kaçın diye bağırdı. Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, kazadan yaralı kurtuldu, yolda kaza vardı. Yardım etmek için durdum. Araç nereye uçmuştu? Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için bir saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyordum. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. Kaçın diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Otobüs şoförü Abdülkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli tıp önünde acı. Hayatını kaybeden 15 kişinin sağlık görevlileri Tuğba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, İtfaiye Erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozgurt, İdlas Haber Ajansı Muhabilleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrı Över ile Aziz Bilal, Yakup Bilal, Muhammed Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrı Kulu, Melik Kaya ve Mehmet Özsoy olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu önünde oluşacak yoğunluk içinde hazırlık yapıldı. Canlı yayında kazayı anlatan muhabirin gözyaşları Canlı yayında kazayı anlatan İhleya muhabiri Said Vakkas, gözyaşları içinde konuştu, saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Çok kötü, durum çok kötü nasıl olduğunu kimse kestiremiyor çok büyük bir kaza diyecek bir şey bulamıyoruz çok zor Mardin'de kazaya müdahale edenlere tır çarptı 20 ölü. Gaziantep'teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü tır iki araca çarparak devrildi İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye. Dandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, tır bir apartmana çarparak durabildi. Cam pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Teci kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Mardin'deki kazanın boyutunu ortaya çıkardı. Teci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansı'na anlatan görgü tanığı Veysi Danış, ikinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı dedi. İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan üç kişinin öldüğünü aktaran Danış, o arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukarıdan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü oldu. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Kazada hayatını kaybedenlerden üçü toprağa verildi. Mardin'in Derik ilçesinde iki tırın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden isahibe, 40. İrfan Aktaş, 40, ve İbrahim Has, 75, İlçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır'ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit polis memuru bir hafta önce Derik'e tayin olmuş. Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Eziğne doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in bir çocuk babası olduğu ve şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. Cenazesinde oğlu ve eşinin duygusal anları yürek vurdu. Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören düzenlendi. Düzenlenen törene, 1 yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşiyle görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüreğimizi dağladı. 1. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldı. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. 2. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kazaların ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum dedi. 3. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından her iki kazadan sonra da başsağlığı ve taziye mesajları paylaştı. Görevleri başında hayatlarını kaybeden Fedak, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında her iki kazada da hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 5. 5. CHDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı dedikten sonra hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. 6. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün maalesef içimizi yakan bir kaza haberini de Mardin'den aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim milletimizi bir daha böyle acılarla sınamasın. 7. Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ve bulunduğu çok sayıda bakan ve siyasetçi de kazaya ilişkin mesajlar yayınlayıp hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Basın Konseyi'nden Başsağlığı Basın konseyinden yayınlanan mesajda ise zincirleme trafik kazasında, İdlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haber peşinde koşarken yaşamlarını yitiren meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, Fenerbahçe'nin olay gönderme geldi. Son dakika benimle futbolda zaman zaman gelen Fenerbahçe Galatasaray gerginliği bu kez de e-spora sıçradı. Fenerbahçe e-spor takımının Twitter hesabından flash bir de paylaşım yapıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adının geçtiği paylaşım. Kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdunuz. Spor. Spor. Fenerbahçe'nin Son dakika, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme. Nasıl ya sezon başı Fatih Terim, İbiri. Son dakika, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme. Nasıl ya sezon başı Fatih Terim, İbiri. Son dakika haberleri, futbolda zaman zaman meydana gelen Fenerbahçe Galatasaray gerginliği bu kez espora sıçradı. Fenerbahçe Espor takımının Twitter hesabından flash bir paylaşım yapıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adının geçtiği paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dakika haberleri, futbol ve basketbolda geçtiğimiz sezonlarda yaşanan Fenerbahçe-Galatasaray gerginlikleri birçok taraftarın hafızalarındaki yerini koruyor. İki kulüp arasında yaşanan polemikler bu kez Espor'a sıçradı. Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yapılan paylaşım sonrasında ortalık karıştı. Fatih Terim, biri. Sarı Yacivertlilerin espor hesabı, nasıl ya sezon başı Fatih Terim kütli biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti, şeklinde bir tweet attı. Fatih Terim'in adının geçtiği bu paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğenip veri tweet yağmuruna tutulurken, Galatasaray'a gönül verenler tarafından tepki çekti. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Onun haberi ürtelemesi devam ediyor yaklaşık 22.49'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Şu Başkan Erdoğan'ın o sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi. Hiçbirisi olmadı dedim. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi. Hiçbirisi olmadı dedim. Mülket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmir'in Foça ilçesinde temaslarda bulunduğu Muharrem İnce ilçe meydanında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerini hatırlatarak hiçbirisi olmadı ifadelerini kullandı. Muharrem İnce öte yandan altını masaya da tepki gösterdi. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Politika. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi. Hiçbirisi olmadı. Muharrem İnce... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi. Hiçbirisi olmadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'in Koça ilçesinde temaslarda bulundu. Muharrem İnce, ilçe meydanında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerini hatırlatarak, hiçbirisi olmadı ifadelerini kullandı. Muharrem İnce öte yandan Altılı Masaya da tepki gösterdi. İşte haberin detayları. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Tertemiz, hiç kirlenmemiş bir partiyiz. Arkasında müteahhitler yok. Hazine yardımı yok. Belediyeler yok. Gönüllüler ordusun aidatları var. İşimiz zor ama bunu başaracağız dedi. Koça ilçesi Rehamidilli Sevgi Caddesi girişinde partililerce karşılanan Muharrem İnce'ye, Yönetim kurulu üyeleriyle eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin de eşlik etti. Çarşıyı ziyaret eden İnce, sorunları dinleyip esnaf ile fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra Nihat Dilim Demokrasi ve Barış Meydanı'na kurulan Seyyar Kürsü'de konuşma yaptı. Konuşmasında ciddi belediyeleri eleştiren İnce, meydandakilere memnun musunuz onlardan, diye sordu. Hiçbirisi olmadı. Okullar açılmadan önce üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'nin sayfiye kentlerini tek tek gezeceğini belirteyince, bu arada hem bize kızanlar oluyor hem sevenler oluyor. Onlara da derdimizi anlatıyoruz. Şimdi size derdimi anlatmaya geldim. 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıl önce iktidar olduklarında Erdoğan, Türkiye'ye şunları söylemişti, 2023'te 2 trilyon dolar gelirimiz olacak. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak. İlk 10 ekonomi arasına gireceğiz. Hiçbirisi olmadı. Bırakın 2 trilyon doları, 750 milyar dolardayız. İlk 10 ekonomiyi bırakın, 20'deydik, 23'e geri dedik. Kişi başına milli gelir 7-8 bin dolara geldi. Üstüne üstlük 8-10 milyonda sığınmacı sokaklarımızda geçirdiğini söyleyen İnce, 70 cente muhtaç oldu ama vatandaşlık satmadı. İlk kez Türkiye, 400 bin dolara vatandaşlık satıyor. Diğer ülkelerde vatandaşlık veriyor ama koşullar var. Örneğin, Portekiz diyor ki sana oturma hakkı veririm ama 10 yıl vatandaşlık vermem. Başkent Lisbon'a gidemezsin diyor. Portekizce öğreneceksin diyor. Gösterdiğim yerlerde yaşayacaksın diyor. Türkiye'de kural yok. Bas 400 bin doları, sabah vatandaşlık, hemen oy kullanma hakkında var. Türkiye'de büyük millet meclisi devre dışı kalmıştır, yargısı FETÖ'ye teslim olmuştur, ordusu dağıtılmıştır, üniversitesi susturulmuştur, yozlaşmış bir siyaset kurumu vardır diye konuştu. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. CHP'nin düşmanı değilim, dostuyum ama öyle ellerdeki Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz? Memnun musunuz bunda? Ben değilim. Bakın, menemeni kaptırdılar. Burla gitti, hepsi gitti. Bu rezalete bir dur dememiz lazım. Tamam hayat pahalılığı var, enflasyon çok yüksek, tamam bu iktidardan kurtulmalıyız. Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış babacan mı bizi kurtaracak? Suriyelileri göndereceğiz diyorlardı. altınlı masadaki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri? Nasıl olacak bu iş? Bakın onun için bu millet ediyoruz. ki ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Size yeni bir seçenek sunuyoruz dedi. Bazı konuları tartışamayız, siyaset üstüdür. Bakın bu Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Hiç itirazım yok ama bunun çözümü altırlı masa değildir diyen ince şöyle devam etti. Libya tezkeresi geldi. İyi parti, evet verdi, CHP hayır. CLP diyor ki iktidar olduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Temel Karamoğluoğlu diyor ki iyi ki çıktık. Ergenekon konusunda CHP bu konu kapanmıştır diyor. Ali Babacan iktidar olduğumuzda yeniden açacağız diyor. Kamulaştırma konusunda Ali Babacan yapamazsın diyor. CHP yapacağım diyor. Suriyelilere CHP ve İyi Parti göndereceğim diyor. Ali Babacan gönderemezsin. Öyle kolay değil diyor. Kafaları karışık bunların. Net fikirleri yok. Bakın net söylüyorum. Memleket Partisi'nin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz. Libya tezkeresine evet diyoruz çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konuları tartışamayız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400-S-400 bir savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO üyesidir ama NATO üyesi ülkeler, PKK'ya, yüklü silah vermektedir. Bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye, F-35 almak istemiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne parasını vermesine rağmen uçaklar, teslim edilmemiştir. Türkiye'de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkın, f 400ü eleştirmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne göz kırpmasıdır, senin adamının demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunması için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak. F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir hatta az etmiştir. İktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak, muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek, yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayak konuşulacak, 3 oy fazla alayım, diye konuşulacak iş değildir. Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Tertemiz, hiç kirlenmemiş bir partiyiz. Arkasında müteahhitler yok. azine yardımı yok. Belediyeler yok. Gönüllüler ordusunun aidatları var. İşimiz zor ama bunu başaracağız. Muharrem İnce, meydandaki konuşmasının ardından parti otobüsüyle İzmir'in Dikili ilçesine gitmek üzere Foça'dan ayrıldı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.49'a kadar değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Bir gol daha geldi değerli izleyenler. Ve Beşiktaş skoru 2-0'la ilk yarıyı kapattı. 34. dakikada Georges Kev'in non-kevu 34. dakikada golü kaydetti ve ilk yarı sonucuna göre Beşiktaş 2-0 şu an önde götürüyor. Maçın canlı anlatımlarını sitemizde bulabilirsiniz değerli izleyenler. Sonra da farklı farka bozdular. Golde flash detay ortaya çıktı değerli izleyenler. Bayram Münih Bokum ve gol olup yağdı. Tam 7 Almanya birinci futbol liginde yani Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda bokumu 0 0 mağlup etti. Bayern Münih'in Liverpool'tan kadrosuna kattığı Sadido Mane, ligde oynadığı üçüncü maçında üçüncü golünü almıştı. Spor. Spor. Almanya. Bayern Münih, Gocbun deplasmanında gol olup yağdı 7-0. Bayern Münih, Gocbun deplasmanında gol olup yağdı 7-0. Almanya birinci futbol liginde, Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda bocgumu 7-0 mağlup etti. Bayern Münih'in Liverpool'dan kadrosuna kattığı Sadio Mane, Lid'de oynadığı üçüncü maçında üçüncü golünü attı. Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın üçüncü haftasında Vonovia stadında bocguma konuk oldu. Bavyera ekibi, dördüncü dakikada Leroy Sané, 25. dakikada Mattias de layık. 33. dakikada King Lisey Coman ve 42. dakikada Sadio Omane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münehi, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cilistan Gambuan'ın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyette ayrılarak puanını 9'a çıkardı. Bochum ise ligdeki 3. maçından da mağlubiyette ayrıldı. Öte yandan Bayern Münih'in yeni transferi Sadio Mane, ligdeki 3. maçında 3. golünü atmış oldu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizli, Buza kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Başakşehir zorlanmadı. Mesut Özül'den bir il ilke ince atıldı değerli izleyenler. Başakşehir Kayserispor Spor 2 golle devirdi. Mesut Özül ilk kez oynadı maça değerli izleyenler. Süper Süper, Süper Lig'de 3. hafta mücadelesine Medipol Başakşehir Yukatel Kayseri Sporu'yu konuk etti. Başakşehir-Fatih Terim Stadyumunda oynanan karşılaşma Turuncu-Lajüvertler'in iki sporla üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor Spor Medipol Başakşehir Başakşehir Kayseri Sporu iki golle devirdi. Mesut Özil ilk kez Başakşehir Kayseri Sporu iki golle devirdi. Mesut Özil ilk kez Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Yukater Kayseri Sporu konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan karşılaşma, Turuncu Laci iki 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Yukater Kayseri Sporu ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Turuncu Yacivertlilere galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Cihadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil, 80 dakikada oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bu turuncun ardından Başakşehir, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Lipteki ikinci yenilgisini alan Kayseri Spor ise 3 puanla 11. sırada yer aldı. Başakşehir, Gelecek Hafta Alanya Sporu konut edecek. Kayseri Spor ise Giresun Sporu ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-49'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İki yıl için kuvvetli yağış göresi de bulunuldu değerli izleyen. Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre su baskılı yıldırın genel dolu yağışı ve yağışı anda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbili olması istendi. Haber. Haber. Güncel. Meteoroloji duyurdu. İki yıl için kuvvetli yağış uyarısı. Meteoroloji duyurdu. İki yıl için kuvvetli yağış uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mevlemi tahminine göre Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli bekleniyor. Bundan yapılan açıklamada, Su çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Önümüzdeki iki saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak. Anisel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış alınında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altında masa 6. kitle. Ana haber bültenimiz ediyor yaklaşık 22-49'a kadar değerli dostlar diğer haberimize geçiyor. Tırbandilmen lanet dedi. Bu aşkına döndü değerli sierler. Tırbandilmenin lanet dedi. Hep bu ardıla o hep takıldı. Newcastle New, New United Manchester City H L İngiltere Premier League üçüncü haftasından Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri 3-1'lik geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikteye ayrıldı. Bu sonuculardan Manchester City Lig'deki ilk puan kaybını yaşarken akıllara rıdvan dinleyen Guardiola hakkında söyledikleri geldi. İşte maçtan detaylar. Super. Raglan Dilmen'in lanetlediği Pep deplasmanda takıldı. Newcastle United, Manchester City'ye taktı. Raglan Dilmen'in lanetlediği Pep deplasmanda takıldı. Newcastle United, Manchester City'ye taktı. İngiltere Premier League'in 3. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri 3-1 geriye düştüğü maçtan 3 3 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester City Lig'deki ilk puan kaybını yaşarken akıllara Rıdvan Dilmen'in Guardiola hakkında söyledikleri geldi. İşte maçtan detaylar. İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında mukası United, Manchester City konuk etti. St. James Park'ta oynanan müsabaka 3-3'lük üç beraberlikle sonuçlandı. Manchester City'nin golünü 5. dakikada İlkay doğan. 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 28. dakikada Almiron, 39. dakikada Jalun Wilson ve 54. dakikadaki Eren yerden geldi. Bu sonucun ardından ilk puan kaybını yaşayan Manchester City, 7 puanla 2. sırada yer aldı. Lucas'ın United ise 5 puanla 6. sırada yer buldu. Manchester City, gelecek hafta Gülsler Palacay'ı konu edecek. Lucas'ın ise always detlasmanına gidecek. Rıdvan Dilmen'in sözleri akıllara geldi. Manchester City'nin beraberliği sonrasında akıllara Rıdvan Dilmen'in pek Guardiola hakkında söyledikleri geldi. Dilmen, Guardiola için bundan sonra her hafta söyleyeceğim. Başta Guardiola olmak üzere bu arkadan oyunu başlatmayı kim çıkardıysa lanet diyorum yani. Teknik direktörler, bireysel hatadan gol yedik diyor mesela. Bunu yaparsan boyn Yersin zaten fadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnanılmaz acemini. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.49'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün. Aklı almaz anlar yaşamlı trafikte yaptığı hareket test Beykoz Kavacık Temm otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkarak otomobil sürmesi görenler hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasından bir an yansıdı. Haber. Haber. Yaşan. Akıl almaz anlar. Trafikte yaptığı hareket pes dedirtti. Akıl almaz anlar. Trafikte yaptığı hareket pes dedirtti. Beykoz-Kavacık-Tem otoyolunda bir sürücünün ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşüldü. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Beykoz-Kavacık-Tem otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaşanan o anlar diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İlliyak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dinlenme tesisinde dehşet Ebu e haberimizle bir değerli dostlar. sevize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha bir Türkiye uyanmak için akşamlar diye soracağım.